Hocam psikolojik miras nedir peki? Psikolojik miras biliyorsunuz e, her ailenin dinamikleri vardır. Bu dinamikler belki 5-6 e, kuşak öncesinden gelir. Ve bu dinamikler bizim e, bilinç dışı diyebileceğimiz tepki ve dağınışlarımızı oluşturur. E, bizim genlerimizde aslında saklı olan e, atalarımızın e, yaşadıkları olaylar, travmalar, ee, geçişler e, var. Dolayısıyla bu genetik altyapı ile birlikte insan e, özellikle yakın kuşaktaki yaşananları bir miras olarak, psikolojik miras olarak alır ve kendi bilinç dışı sistemini oluşturur. Bu bilinç dışı sistem ise bizim olaylara karşı verdiğimiz tepkiler, e, baş etme mekanizmalarımız, hayat enerjimiz, günlük hayata katılımımız, üretkenliğimiz, ee, insanlar arası ilişkilerdeki tepkilerimiz buna bağlı olarak bir şekillenmede etkide bulunur. Tek etki o değildir ama bu bilinçaltı minasında e, etkileri vardır. Örneğin bazı yaz toplumları vardır, travma toplumları vardır. Bunların o genlerinde yaşanmış olan travmalar, üzüntüler, sıkıntılar toplumun da böyle daha fazla negatif, daha fazla depresif, daha fazla olumsuz olmasına sebebiyet verebilir. Bu Psikolojik mirasta özellikle e, büyük anne, hani büyük babadan başlayarak o insanların yaşadıkları olaylar, kendi psikososyal durumları, baş etme mekanizmaları e, anne babaya sonra da çocuğa geçer. Ve çocuk orada aslında fark olmadan günlük hayatta e, eğitilir, yönlendirilir ve e, hayata karşı o aldığı psikolojik mirası uygulamaya başlar. Tabii ki burada eğitim biraz şekillendirir, sosyal çevre şekillendirir, toplum şekillendirir ama kökten gelen o sisteminde bir rengi, bir etkisi, bir şekillenme gücü vardır, şekillendirme gücü vardır. O yüzden baktığımız zaman köyden kente göç etmiş veya farklı şekilde ciddi derece travma yaşamış, geçmişinde ciddi derecede şiddet unsuru olan farklı yönleriyle e, toplumsal açıdan ciddi kriz yaşamış e, ailelerde e, bu denge daha hassas oluyor. Yani psikolojik miras negatif şekilleniyor. Dolayısıyla o çocuklar rehabilitasyonu toparlanması için örneğin Suriye'de savaş var. Milyonlarca göçmen var. Bu insanlar şiddet, açlık, yoksulluk, savaş, bombalar bunlardan kaçarak e, farklı ülkelere gidiyor. Bir miras götürüyorlar. Aslında o travmayı Şiddeti, korkuyu, tehditini kendi iç dünyalarında, bilinç altlarında, genetik olarak, sosyal olarak yaşıyorlar. Ve bu yaşamada onların bazı yönleriyle negatif olarak altyapısına oluşmasına ve bundan sonraki süreçte negatifliğe daha yakın olmasına sebep veriyor. O yüzden bu türlü insanlara çok daha etkili bir şekilde eğitim, maddi refah, yönlendirme, toplumsal imkanlar daha fazla sağlanması lazım ki bu insanlar toparlansın.